Hepinize selam arkadaşlar ben Muhammed'im kanalıma hoş geldiniz bugün sabah arkadaşlar bu starstar problem eklediyseniz arkadaşlar problem eklediysen ki rahatlatma arkadaşlar ben e, inşallah birinden çalmışım çünkü arkadaşlar ben yapıyorum Bunları ama rahatmış bir belki ben ben başka çeken de vardır şimdi arkadaşlar eğer onların kine ben onların kine aynı sırada falan yaptılar şimdi özür dilerim. Kesinlikle ameliyatı darınacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben kendim e, bulduklarımı yapacağım. Akışırık başta Ems'de başlayacağız. Ems'in evet, uçsuna doldurmamız lazım. Bana vurmayın. Allah kahretsin böyle bir şey Yavaş Şimdi gelelim. Neden olmuyor lan aşağı aşağıya gelsin? Bak aşağı gelmiyor da ben aşağı iki kişi İki tane şey koydum biri biz orada bir de diğeri ondan olsa basacaktık Tövbe estağfurullah neyse biz buradan bakalım arkadaşlar İnşallah <gülüyor> Şu, şu duvarın durmak şey yarıyor arkadaşlar Bakın işte. <gülüyor> şuan Ay inan ayının Git oraya gel, gel. Tamam Bizim bunlarla işimiz kalmadı arkadaşlar şimdi Hadi yeri yeri. Şuraya gelelim. Artık map'i aynı yapmış olabilirim. Aynı rahatlatma sesleri işte işte de olabilir arkadaşlar. Ben ki bilmiyorum. Onları da anlaytıramayacaklar o işte sanırım arkadaşlar. Böyle. Yer rahatlatma. Böyle. Sonra geçti arkadaşlar. Pat. Böyle. Güzel bence. Ben gerçekten bir rahatladım. Şimdi diğer diğer şeye geçelim. Ya olmuyor mu? Niye olmuyor mu? Ya. Çıkışta. Neyse artık işte ben beri karakteri geçip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen diğer karakteri geliştirelim. Aten ne olduğunu ben de anlamadım. Hangi karakter Jackie? Evet. Jackie'ye başlayalım. Cık. Arkadaşlar neden ben burada duyuyorum hep? Ben onu ki Ya böyle bir şey yok ama beni neden aşağıya doğru aşağı geç Ha şurada ya Ben, ben böyle kendimi yer azaladım adamdan Pokomu ya Pok adam Yav bu nedir? 3 kişi kaldı 1 kişi öldürse kesin başına kadar Git. Ya yo ora. Git de basarım şey Git git. Git, ben uğraşma, gel. İnvolt'u dolduramadım. Ya vurma, git benim sen mi ye yok. Git. Yorumuz para aşağıda doldu. Ulte katavdı karamdan. Şurada ben kaçayım hemen. Parasıkma. kaç kaç kaç kaç kaçın adam hadi eyvallah Kaçım benim bir de git lan var ya bize gerçekten kurtarı ya bu <gülüyor> şu şş, arkadaşlar kalit dizler misiniz hop güzel daha çok kadar fazla rahat atmasını yine idare eder artık diğer, diğer geçelim kaç dakika oldu bu arada daha 4 dakika 15 yokmuş yani daha 2 tane daha şey var oğlum şimdi biz ne yapacaktık unuttum Ha, şey alacaktık bak ha, brok arkadaşlar brok ben kendim bunları arıyorum buluyorum brok işte başka bir şey demerken başka bir şey bul. ne kadar iyiymiş ben zıperak kaçayım şuradan Ya ulti kasamıyorum ki ben hiç kimsenin. Yine kasamadık. Gel buraya gel. Ola gel. Tamam. Git git. Hıra Şimdi arkadaşlar. Zıplayalım. Ya, ben şunları yapma. Bakın arkadaşlar. Yani bu da o kadar fazla iyi değildi ama bunun atışları arkadaşlar rahatlatıyor bizi. Baksanıza şuna, atma bayağı iyi arkadaşlar. Ben tabi bu merak işte biraz acemiyim şu an o kadar iyi yapamadım ama daha iyi arkadaş. Ben bunu o kadar fazla iyi bilmiyorum bu maker'ı Neyse arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Bu da arkadaşlar Penny Peni de açmıyor o kadar fazla iyi değil ama idare ederler şimdilik. Belki de ya daha o kadar fazla ben bilmiyorum Ya Prendi e direk ulti dolduruluyor Dolduramadım Baba ben azınıyorum Kendimi doldurmuştum denerken ben, ben tek tek karaktere falan saçıyorum arkadaşlar 3-4 tane buluyorum sonra bırakıyorum tabi Yani diğerlerine göre ulti doldurması tabii ki bunun daha kolay ama Tabi <gülüyor> biraz dur Lan yeri git git. yere git. Hadi yeri. Bırak beni. Bırak. Turtle seni. Gece. Lan. Lan. Oğlum. Bu nereden geldi? Merke atışları daha iyi rahatlatıyor. Bakın şuna bak. Çok güzel rahatladık ya. Sütten. Yapayım. Wow, şu daha güzelmiş. Ben de daha inerim bir basit şeyler. Başka var mı der? Terininki var. Bir de arkadaşlar bu son zaten. teranınkinden başka daha bir şey bulamadım şu anlık ama bulacağım. Çok güzel. Şöyle nerede doğru ya Dibine gireyim de şunu Bir tane daha vurursam ölecek Ya bana Cam versene bana Evet güzel tekrardan burda doğdur Birşeyle gelin birşeyle gelmesi daha güzel Lan oğlum hayır git git Uzaktan uzaktan böyle Gel gel Bir daha gel. Bir daha gel bir daha Ulan tırtıl gel buraya gel Ulan gel Ulan tırtıl Tırtıl Gel buraya gel Ya avcı dolmalı görüyor musun ya Böyle bir şey yok ya Ölmeyin lan sakın Neredesiniz lan Gel buraya Gel gel bir tane vuracağım kaçacağım hadi tam gidiyorum Kendi aradığınızı kapışabilirsiniz arkadaşlar Ben gidiyorum kalın sağlıcakla Açım bari bir işe yaramıyorum Ölme Ölürsen Güzeldi. aslında aslına kadar fazla iyi değil ama bunu kadar böyle ultilerden daha çok atışları benim şey, Daha iyi bence Aynen Gör şuna Tamam Guys arkadaşlar bugün videom kutlu olsun. Hala kanalı bilmiyorsanız aşağıya kanalı Bu videoyu sen tamam tamam bir 10 like istiyorum yarın ama yeni gelecek arkadaşlar. Geç çekemeyince geldi o yüzden 2 gün sonra attım. Bu videoyu 10 like'lara hemen yarın tekrar gelecek Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.